Bir dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak istediğimizi düşünelim. x küçük eşittir 0 ve küçük eşittir 3 olsun. Diyelim ki yine y de küçük eşittir 0 ve küçük eşittir 4 olsun, z de küçük eşittir 0 ve küçük eşittir 2 olsun. Basit bir geometri bilgisi ile hacmi en çarpı boy çarpı yükseklik olarak bulabiliriz. Ama bu örneği yapmamın sebebi şu 3 katlı bir integrali neye benzediğini görelim Ve 2 boyutlu bir integralle nasıl ilişkilendirebiliriz? Onu anlayalım. Bir sonraki videoda daha zor bir örnek yaparız. Şimdi bu prizmayı çizelim. Bu x ekseni, bu z ekseni, bu da y ekseni. x, y z. Tamam. x, 0 ile 3 arasında. Burası x eşittir 0. Bu da x eşittir 1, 2, 3 y 0 ile 4 arasında 1, 2, 3, 4. x, y düzlemi buna benziyor. Prizmamızın tabanı da şöyle olacak. Ve z de 0 ile 2 arasında. Ve x, y düzleminde 1, 2. Burası da üst tarafı. Bunu farklı bir renkle çizeyim. Bu da x, z düzlemi üzerine. Burada bir sınır var. Ve sonra şöyle geliyor. Burada da bir sınır var. Ve şöyle geliyor. Bir sınır da burada. Biz bu prizmanın hacmini bulmak istiyoruz. Ve şöyle bulabiliriz. Eni 3, boyu 4 diyebiliriz. Yani taban alanı 12 çarpı yükseklik. 12 çarpı 2 eşittir 24. Yani hacmi 24 birim küp diyebiliriz. Şimdi 3 katlı integral olarak çözelim. Üç katlı bir integral ne demek? Anlamı nedir? Üç katlı bir integral. Gofret değil bu değil mi? Çok küçük bir hacim aldığımızı düşünebiliriz. Diyelim ki çok küçük bir kübün hacmini aldık. Bulacağımız hacmin içinde bir yerde küçük bir küp. Değişkenli yüzey ayrı sınırlarımız olduğu zaman bunun çok daha anlamlı ve faydalı olduğunu göreceksiniz. Ama diyelim ki şu küçük kübün hacmini bulmak istiyoruz. Şuradaki küp. Prizmanın içinde bir yerde duruyor. Bu kübün hacmi nedir? Enine dy diyelim, yani şuradaki uzunluk dy. Boyu dx, burası dx. Bu da dz. Bu dy. Evet, şimdi bu büyük hacmin içindeki küçük hacmi dv diyebiliriz. dv. Yani hacim diferansiyeli. Bu da eşittir n çarpı boy çarpı yükseklik yani dx çarpı dy çarpı dz sıralarını değiştirebiliyoruz öyle değil mi çarpmanın birleşme özelliği işlem sırası önemli değil der değil mi neyse şimdi ne ne yapacağız integrali alabiliriz integral dx dy dz gibi sonsuz küçüklükteki uzunlukların sonsuz toplamlarını almamıza yarıyor şimdi önce bu kübe alıp z yönünde toplamlarını bulabilirim bu kübün z ekseni boyunca toplamlarını alırsak, bir sütunun bir sütunun hacmini bulmuş oluruz. Peki bu neye benzer? Yukarı ve aşağı yönde gittiğimiz için toplamı z yönünde almış oluyoruz. Bu da demektir ki bir integralimiz var. En küçük z değeri nedir? z eşittir 0. Üst sınırı nedir? Bu küpleri toplayarak yukarı çıkarken üst sınıra rastlarız. Üst sınır nedir? z eşittir 2. Ve tabi ki bu dv'lerin toplamını alırız. Önce dz yazayım. Bu bize ilk olarak z yönünde, z yönünde integral alacağımızı hatırlatsın ilk olarak. Sonra y yönünde integral alalım ve sonra da x yönünde. Buna göre bu integral herhangi bir xy değerindeki sütunun hacmini verecek bize x ve y cinsinden bir fonksiyon olacak. Ama bu örnekte sadece sabitlerle çalıştığımız için, bu örnekte sonuç sabit bir değer çıkacak. Sonucumuz sabit bir değer olacak. Bu sütunların birinin sabit hacmi olacak. Yani 2 çarpı d y x. Çünkü sütunların yüksekliği 2. eni d y ve boyu dx. x. Şu ana kadar, bir sütunun yüksekliğini bulduk. Tüm hacmi bulmak içinse, şu sütunları y yönünde toplayabiliriz. Eğer y yönünde toplama yapıyorsak, toplamın y yönünde integralini alabiliriz. y kaçtan kaça gidiyor? 0'dan 4'e. Niye eşittir 0, y eşittir 4. Bu da bize, z y düzlemine paralel bir kağıt yaprağının hacmini verir. Şimdi yapmamız gereken, x yönünde bu yaprakları toplamak. Ve böylece prizmanın hacmini bulacağız. Bu yaprakları toplamak için, x yönünde toplam almamız gerekiyor. O zaman, x eşittir 0'dan x eşittir 3'e gidiyoruz. Buna hesaplamak kolay sayılır. Dolayısıyla ilk olarak z'ye göre integral alıyoruz. Buraya hiçbir şey yazmadık. Ama burada 1 olduğunu varsayabiliriz öyle değil mi? dz çarpı dy çarpı dx eşittir 1 çarpı dz çarpı dy çarpı dx. Bu integralin değeri nedir? 1'in z'ye göre ters türevi z'dir, değil mi? Çünkü z'nin türevi 1. Ve bunu 2'den 0'a hesaplıyoruz. 2 eksi 0 eşittir 2. Şimdi bunun y'ye göre 0'dan 4'e integralini alıyoruz ve sonra da x var x eşittir 0'dan x eşittir 3'e. Dikkat ederseniz, z'ye göre integral aldığımızda sonuç çift katlı bir integral çıktı. Ve önceki çift katlı integral videolarında olduğu gibi, bu integralde de z için x ve y cinsinden bir fonksiyon diyebilirdik. Burada z eşittir 2. Sabit fonksiyon, x ve y'den bağımsız. Eğer z'yi böyle tanımlasaydık ve z eşittir 2 yüzeyinin altındaki hacmi bulmak isteseydik, bu çift katlı integral elde ederdik. Yani 3 katlı integral, çift katlı integralden çok da farklı değil. O zaman, neden bununla uğraşıyoruz diye sorabilirsiniz. Birazdan size göstereceğim. Her neyse, bunun değerini bulmak için y'ye göre ters türevini alırız. 2y, 2y çıkar. Ve 2y'nin 4 ve 0 için değerlerini buluruz. Sonra da 2 çarpı 4, 8 eksi 0 elde ederiz. 8 eksi 0. Sonra da x'e göre 0'dan 3'e integralini alırız. Yani 8 x 0'dan 3'e. Bu da 24 birim kübe eşit değil mi? Şimdi bunun ne işe yaradığını merak ettiğinizi biliyorum. Hacmin içinde sabit bir değer olduğu için çift katlı integral kullanabilirdiniz. Haklısınız. Ama amacımız bu cismin hacmini değil, kütlesini bulmak deseydim ve bu kütlenin dağılımının düzensiz olduğunu söyleseydim. Eğer dağılım düzenli olsaydı hacimle özgül ağırlığın çarpımı kütleyi verirdi. Diyelim ki özgül ağırlık değişim gösteriyor. Bir gaz veya içinde farklı bileşikler içeren bir materyal. Diyelim ki özgül ağırlığı x, y, z cinsinden bir fonksiyon. Özgül ağırlık yani fizikte kullandığımız rho x y z cinsinden bir fonksiyon. Şöyle yapalım. x çarpı y çarpı z. Eğer küçük bir parçanın kütlesini bulmak istesem hacimle özgül ağırlığı çarpardım öyle değil mi? Çünkü özgül ağırlık birimi kilogram bölü metreküp cinsinden. Yani bunu metreküple çarparsak kilogram elde ederiz. O zaman kütlenin diferansiyeli o noktadaki özgül ağırlığın ki bu x çarpı y çarpı z Küçük kübün hacmiyle çarpımla eşittir. Küçük kübün hacmini dv olarak düşünmüştük ve biliyoruz ki dv eşittir n çarpı boy çarpı yükseklik. dv her zaman dx çarpı dy çarpı dz olmak zorunda değil. Başka koordinat sistemleri kullanıyorsak, mesela kutupsal koordinat sistemi biraz farklı bir fonksiyon olabilir. O örneği de ileride yapacağız bu arada. Ama kütleyi buluyorsak ve kartezyen koordinatlar kullanıyorsak kütle diferansiyeli, o noktadaki özgür ağırlık çarpı hacim diferansiyeline eşittir. Yani çarpı dx dy dz. Tabii ki burada işlem sırasını değiştirebiliriz. Bir sonraki videoda kütleyi bulmak için bu fonksiyonun integralini alacağız. Bir yerine bu fonksiyonun z, y ve x'e göre integralini alacağız. Ama bunu bir sonraki videoda yapacağız. Ve göreceksiniz ki bütün süreç ters türev almaktan ve dikkatsizlik hatası dikkat hatası yapmamaktan ibaret o kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.